Merhaba ve tekno takipçileri bu videomuzda ortalığı kasıp kavuran ve cep telefonlarımızı 100 saniyede %100 şarja ulaştırdığını iddia eden şarj aletlerine bakıyoruz. Bu adaptörlerin sosyal medya üzerinde çok fazla reklamını görüyorduk. Bu cihazın özelliği telefonunuzu 100 saniye gibi kısa bir sürede %100 doldurabilmesi. Hatta abartmadan söyleyebilirim ki yaklaşık 100'ün üzerinde mail, facebook mesajı vesaire gibi yerlerden bize istekler geldi bu ürünleri incelememiz için. Bizler de tabii ki de sizleri kırmadık ve bu ürünü almak için çaba sarf ettik. Sonunda bir gün ofisimizin kapısı çaldı ve elimde görmüş olduğunuz aletler ofisimize ulaştı. Kapıda ödeme yoluyla aldık bunları ve 150 TL bir ücret ödedik. Şu Şarj etmeye başladı arkadaşlar. 100 saniye gibi kısa bir sürede telefonumuzu şarj edecek. Şunu da belirtelim, fatura, fiş vesaire herhangi bir bilgi yok. Gördüğünüzde bu da benim zaten kendi telefonum ve kendi telefonum da şarj ediyorum sürekli. Bakalım bizim testimizden geçebilecek mi bu ürünler? Şimdi gelen kutuları açalım hızlıca. 2 tane adaptör geldi arkadaşlar. Tam hıyar çıkmalık kutu yapmış adamlar. Sözde birisi iPhone, iPad içindi. Bir tanesi de Android içinde. Bir de kutunun içinden şöyle 2 tane Çin'in hangi köşesinde yapıldığı belli olmayan kablo geliyor arkadaşlar. Hemen kablolarımızı açıyoruz. 100 saniyede iddiası. Biz bir kıyak yapalım, 120 saniye yapalım. Bizi bozmaz 20 saniye. Haydi bakalım başlayalım iPhone'umuzun şarjı bu arada %7, Android'in %3. Bakalım 120 saniyenin sonunda neler olacak. Evet, şu an 2 dakika dolmuş. Hemen bakalım. Şarjımız iPhone'da beklediğimiz gibi %8. Android'te de hala %3. Hadi bir dakika da ben veriyorum. iOS cihazımız %8'e yükselmiş. iPhone yani %1 şarj olmuş. Android'e bakıyorum. %4 olmuş, yani x X'de %1 şarj atlamış, utanmasalar geriye gideceklerdi. Buradan çıkardığımız sonuç şudur ki aletler hiçbir işe yaramıyor. Zaten bu ürünler işe yarasa, burası şimdi bayram yerine dönerdi arkadaşlar. Adam da muhtemelen çok zengin olup bunu büyük markalara pazarlardı. İşe yaramasını biz beklemiyorduk ama yine de size bu hizmeti sunmak istedik arkadaşlar. Bunların çok dandik ürünler olduğunu ve telefonunuza zararlar verebileceğini size göstermeye çalıştık. Ha bir de şunu söylemek lazım, bütün telefon firmaları önerdiği olay şu, orijinal şarj aletini kullanın ki telefonunuza hani olabilecek ya da sizin başınıza gelebilecek sağlık açısından bir sorun ortaya çıkmasın ya da minimum seviyeye insin. Şimdi ben bu aletlerin içinde ne varmış bir bakalım diyorum. Çok anlayacağımızdan değil de belki teknolojisi çok ileridir, wow deriz. Bizim yadigar nerede? dedim bana yadigarı. Ayda. Arkadaşlar, şarj ayetim masaya saplandı şu an. Ulan masaya yazık oldu, yemin ederim sana üzülmüyorum. Şu masaya üzülüyorum ya. Evet, millet uzun uğraşlar sonucu galiba çıkartmayı aynen başardık. Aha da 75 liralık adaptör. Böyle bir şey arkadaşlar. Hakikaten de gördüğünüz üzere ürün bir işe yaramadı maalesef ki. Keşke yarasaydı da cep telefonlarımızı 100 saniyede şarj etseydik diyorum. Siz bu tarz ürünler illaki internette görüyorsunuzdur. Böyle test etmemizi istediğiniz ürünleri alt tarafa yorum olarak atabilirsiniz. Biz sizler yerine alıp test ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Millet bu arada böyle pasafiso ürünlerle uğraşmak istemiyorsanız ekranda duran videolara göz atmanızda fayda var. Ayrıca ortadaki bağlantıya tıklayarak da bizim diğer projemiz olan TeknoStore YouTube kanalına abone olabilirsiniz.